Polip, kolon kanseri, kolonoskopi. İkinci beynimiz bağırsaklar, vücut sağlığımızı nasıl etkiliyor? Her polip kansere dönüşür mü? Kolon kanserinden nasıl korunabiliriz? Kimler kolonoskopi yaptırmalı? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın merak edilen tüm sorulara cevaplar veriyor. Birazdan doktorum yanımda da. Bağırsak polipleri ve kanserle olan ilişkisini konuşacağız bugün. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın geliyor. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. günaydın hoş bulduk. Günaydın. Merhabalar. Merhabalar. İlisiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, ...bayağıdır görüşmüyorduk, çok iyi yaptınız evet. geldiniz... <gülüyor> ...teşekkür ederim... ...çünkü önemli konulardan özellikle Murat Hoca'da belli bir yaştan sonra... bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğunu hmm. ve kontrol edilmesi hmm. gerektiğini hep vurguluyordu... ...evet kesinlikle... Ee, bağırsaklarımız ikinci beynimiz... <gülüyor> ...böyle bir şey var ya beş yıldır ocakta birkaç yıldır... bağırsaklarımız ikinci beynimizde ne kadar önemli bir organ aslında organlarımız... Aa, yani. ...kesinlikle tabii ki yani sindirim yönde işlevleri var ama... ...barsağın içinde yaklaşık bir buçuk kilogram kadar bakteri var... Bunlar e, tabii o kadar değişik maddeler salgılıyor ki aynı zamanda beyni de etkiliyor. Hatta Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların bağırsak bakterilerinden kaynaklandığını da düşünüyoruz en azından kısmen. Hmm. E, ama e, tabii bağırsak bakterileri değil sadece bağırsakların kendi çalışma düzeni vardır ve kendi nöronları vardır. Hmm. Ve bu nöronların çalış kendi bir refleksleri vardır. Ve bu nöron sayısı beynin sahip olduğu nöronların üçte biri kadardır. Bundan dolayı. Varsaklar e, ikinci beynimizdir hmm. deniyor ama gerçekte tabii depolama görevi yapamaz, bilgi depolayamaz ve tabii ki matematik tabii. problemi de çözemez. <gülüyor> evet güzeldi değil mi? Evet. Depolama yapamaz, <gülüyor> matematik problemi çözemez ama bizi sağlıkla hayatta tutar. Kesinlikle. Bir de şimdi sağlıkla hayatta tutar demişken şunu ben hep e, öneriyorum bizi izleyenlere. Evet yani iyi uyumak, sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek çok önemli. Egzersiz çok önemli ama aslında bizi uzun süre hayatta tutacak olan şey erken tanı. Evet Hı -hı. kesinlikle. Yani en önemli nokta bu. O yüzden bugün bunu konuşmak istiyoruz. Çünkü özellikle bugün kolon kanserinin aslında önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizmek istiyoruz sizle beraber. Evet. O yüzden elimizde de şöyle ben hemen şeyi alayım, evet. tutayım. Şu bağırsaklarımızda olabilecek problemler neler? Bir de hani şimdi bizi izleyenler bir anda akıllarını da tutamayabilirler, hayal edemeyebilirler. Biz bağırsak dediğimiz zaman bugün biraz kolondan yani tabii, kalın kalın barsak barsak da kolondan konuşuyoruz. Kalın bağırsak konuşuyoruz aslında. İnce bağırsak değil. Evet. Hani ince bağırsak şurada gördüklerimiz ama polip nedir? Onunla başlayalım. Polip kalın bağırsağın iç yapısına, daha doğrusu kalın bağırsağın iç dokusunun katlanaraktan boşluğa doğru büyümesidir. Aslına bakarsanız daha e, halk dilinde söylemek gerekirse cildimizde olan et benlerinin bağırsakta olmasıdır. Yani e, bir doku büyümesidir. Bu mercimek kadar olabilir, bir santimetre olabilir, daha da büyüyebilir ama bunların en önemli özelliği kansere dönüşmesidir. Fakat kansere dönüşmeyen tipleri de var ama hı hı. bizim için önemli olan kansere dönüşen tipleri ve kalın bağırsak kanserlerinin %98'i bu poliplerden kaynaklanmaktadır. Yani o zaman polipi erken yakalarsam kanserin neredeyse 98'in önüne geçebilirim. Daha bile fazlası diyebiliriz hmm. hatta. Ee, şöyle bir şey var tabii. Ee, bu poliplerin özellikle bazı tipleri e, neoplastik deriz biz. Kansere dönüşebilir hmm. bir kısmı da dönüşmez. Şimdi e, tabii bu polipleri biz erken dönemde tanıdığımız zaman... Kesip çıkartabiliyoruz ve kolon kanserini engelleyebiliyoruz ama tabii bunun içinde belli bir yaş sınırı var. Özellikle ülkemiz için geçerli olan 45 yaşından sonra 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmaktır ve varsa polipleri çıkartmaktır. Şimdi polipler kalın bağırsak boşluğuna doğru büyüyen dejenere doku parçalarıdır dedik ama bunların hani görülme sıklığından bahsedersek 50 yaşından sonra %25 kişide de bireyde polip bulunur. 60 hmm. yaşından sonra da %40'ında bulunur. Hmm. Ama bunların hepsi kansere dönmez. Şimdi kalın bağırsak kanserinin 50 yaşından sonra görülme sıklığı %5'tir. Yani her 20 kişiden birinde hmm. kalın bağırsak kanseri görülecektir. Bu çok büyük bir orandır. Hayır. Ve dünyada engellenebilen iki tip kanser vardır aslında. Kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri ve kadınlarda da servis. Servi. Rahim Benim ağzı kanseri, bunları taramayla engelleyebilirsiniz. O zaman bunları engellemek için ne gerekiyorsa yapmam gerekiyor. Mesela gerek. siz bir endoskopta getirdiniz yanınızda. Tabi. O yüzden evet. şurada esasında hani o endoskopi nasıl yapabiliriz, belki gösterebiliriz diye düşünüyorum. Tabi. Şimdi. Çok e, korktuğumuz bir şey hocam kolonoskopi yani bu poliplerin değil mi? Hı. Ya aslında ben, ben aslında öyle yani Ben o zaman şunu normalde bir hemşire size, aldım veya teknisyense yardımcı evet. oluyor. Tamam evet, o evet, hemşire oldum hayal et zaten. <gülüyor> Şimdi şöyle eee Bunlar fleksibel cihazlardır gastroskop Hı -hı. ve kolonoskoplar ve çok büyük özelliklere sahip 9 dokuz tane kanalı vardır ama bunları siz her yöne hareket ettirebilirsiniz. Gerçekten oradan ve, da hareket ettiriyorsunuz. Tabii yukarıdan evet. makaraları vardır sağa sola da hareket ettirebilirsiniz her yöne Hı -hı. hareket ettirir ve bunların bir de çalışma kanalı vardır. Şimdi bunların en büyük özelliği artık bunlar lazer ve lazer benzeri ışıklarla da çalışırlar. Ve hmm. ışıkla böyle boyama yapabilir. Ve bu gördüğünüz endoskop yaklaşık 200 kat büyütebiliyor. Yani hmm. mikroskopik görüntü elde edebiliyor. Ve böyle olunca aslında şöyle bir şey var. Son zamanlarda bağırsak boşluğuna doğru büyüyen işte doku katlantıları veya doku yapıları diyoruz biz polipler için ama aslında yakın zamanda biz şunu öğrendik. ileri düzey endoskopik yöntemlerle. Poliplerin bir kısmı yüzeydedir. Ve bu... Mukoz, e, bağırsak boşluğuna doğru büyümezler, flat deriz biz bunları düz polip hı hı. ve bu, bu düz polipler başımızın belasıdır. İşte onları yakalamak için özelleşmiş ışıkla boyamalar vardır ve büyütmeler vardır. Bu endoskopta onlardan birisi hı hı. çok mı? erken dönemde bir görebiliyoruz. Da Şimdi hocam. bakın, normalde kolonoskopik işten bir gün öncesinden. Kalın bağırsak temizliği Bu nereye bağlı bu arada? Buna Görüntüleme cihazına Tabii özel 2-3 katlı e, özel prosesörler, işlemciler var. Birinci katı ve ikinci katı olmak üzere. E, o işlemcilere bağlıyoruz. Biz görüntüyü evet, buradan görüntüyü oraya... Görüntüyü bu veriyor. Bunda yani o zaman e, mercekler var, bir şeyler tabi var. Bunun evet. ucunda kamera var. Yaklaşık Hı -hı. olarak 1 mm boyutunda ama e, ultra ultra high definition görüntü alır bunlar. Ve arkasından Hı -hı. zoom yapabilir. Şimdi... Ee, tabii makattan girdikten sonra biz değişik hareketler... Bakın zaten makattan girer girmez hemen... Biraz her bir... yavaş yapalım hocam. Evet. Ha. Yavaş yavaş giriyoruz, ilerliyoruz. Bağırsak temizlenmiş durumda. Ve burada bakın bir kanseroz oluşum var. Aslında bu bir kolon kanseri. Onu temsil etmek için yapılmış. Sonradan biz tabii makaralarla ilerleyerekten yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın burada da itihabi bağırsak hastalığı var ve... Burada da kırmızı alanlar görüyorsunuz. Yüzde 15 oranında hayat boyu kolon kanseri yapar bu itihabi bağırsak hastalıkları. Onların da taramasının yapılması lazım. Sonra dönerek yukarıya çıkarız. Yine daha yukarıya çıkarız. Yukarıya çıkarız. Ve dalak bölgesinde çok keskin bir dönüş vardır. O keskin dönüşü yaptıktan sonra zaten daha yatay olan transvers kolona geliyoruz. İşte burada önemli bir şey var. Bir tümörle daha karşılaştık. Bakın bir burada var. Bu 360 derece daraltmış tıkanma yapan bir tümör. Bir de burada yarısını daraltmış. <gülüyor> Şurada da polipleri görüyoruz. <gülüyor> i̇yi huylu kitleler var. Yani bunların çoğu ilk başta küçükken iyi huyludur ama ileri dönemlerde tabii bunlar büyüdükçe kötüye döner. Sonuç olarak biz bunları bunların bu cihazların çalışma kanalından geçen <gülüyor> özel e, bazı aletlerle kesip çıkartıyoruz. İsterseniz gösterebiliriz hı hı. bir tanesini. Yani o kolonoskopi görüntüleme esnasında onları gördüğünüzde ekstra bir işleme gerek kalmadan siz onları da çıkarıyorsunuz. Tabii. Dibine enjeksiyon Çıkaraması yapıyoruz çünkü tabii kolon kalın bağırsak çok incedir 1 mm kadardır hı. ve hı. E, hı. Tabi, tabi, buradan, tabi, buradan tabi. şunu bir 1 mm kadar olunca biz onu şişirerekten yükseltiyoruz ve arkasından Ha çok güzel. Hı hı. İşte bu gördüğünüz hı. zaten halkalarla kesiyoruz biz. Ee, hmm. Parmağım olsun mesela evet, tabii, yavaşça, Mesela evet. yavaşça polip parmağım olsun Evet aynı şekilde kapatıyoruz yavaş yavaş Yavaş yavaş kapatıyoruz hmm. Ve elektrik vererekten bunu kesiyoruz polibe. Hmm. Ve evet açabiliriz şimdi Evet özel bir teldir bu Her bir hasta için bir tane kullanırsınız Ve hmm. e, daha sonra polipten kurtulmuş olursunuz Hatta bunun birkaç tane videosunu getirmiştik bugün Biz hmm. onu da gösterebiliriz buradan hmm. Evet, burada. evet bu şekilde içeriye alıyoruz ve poliplerden kurtulmuş oluyoruz. Tabii e, şimdi şimdi hocam e, bunu e, bırakabiliriz isterseniz. Tamam, bunu koyalım. Biz şimdi kolonoskopinin nasıl yapıldığını izleyicimize gösterdik ama evet. e, polipler kimlerde görülüyor hocam? Siz biraz önce yüksek oranlardan bahsettiniz. Evet. Şimdi, ama e, sebebi nedir? Mesela işte 45 yaş altında da görülebilir mi? Evet. Neden olur? Bu çok büyük bir sıkıntı çünkü eskiden polipler için en büyük risk faktörü ama bakın burada bir tane polip görüyorsunuz. Şimdi onu evet kes, keserek yükseltmişiz. E, tabi siyah beyaz olmak durumunda. Normalde biz renkli görüntü alıyoruz ama biraz evet. evvel gösterdiğimiz evet. halkalarla keserek çıkartıyoruz. Dikkat ederseniz bu kanserojen bir polip. Yani e, bunu bıraksanız e, tümöre dönme potansiyeli var. Elektrik akımıyla kestik tabi tabanından herhangi bir kanama falan olmuyor. Bu şekilde e, kurtulmuş oluyoruz. Evet. Mesela bir polibin kansere dönmesi kaç yıl sürer? Ee, şimdi ilk başta e, onu yakaladığınız andaki pozisyonu ile ilgili bir şey. Eğer ki bir videomuz daha vardı zaten onu da göstereceğim hı hı. ben. Yüzey yapısı çok önemlidir. Bir polip eğer advanced polip dediğimiz e, ileri düzey bir polipse hı hı. kansere dönmesi birkaç sene alabilir. Ama bunun için... Ee, bir santimetreden büyük olacak. Ha bakın burada bir burada bir kolon kanseri görüyorsunuz yine. Biraz evvel hiç gözükmüyordu ama giderek evet. Normalde bakın hiçbir şey yok yüzeyde. Kolon kanseri var ama gözükmüyor normal endoskopide. İleri düzeye geçiyoruz. Özel buradan ışıklar veriyoruz. Ve yaklaşık iki hmm. santimetrelik bir kolon kanseri çıktı. Biz bunu evet yine yükselterek çıkarttık aldık. Ve... Bu şekilde bakın ama normalde hiç gözükmüyor. Hı hı. Sonuçta eğer ki bu tabii gerçek kırmızı ve e, özel ışıklandırılmış görüntüler olsa daha iyi görülecekti. Bazen bazı polipleri normal endoskoplar yakalayamaz. Hı. Şimdi biz polipleri kolonoskopla e, tespit ediyoruz, tanısını koyuyoruz ve yıllardan beri yaklaşık e, 25 senedir... E, Kolonoskopik taramalar var. Nerede var? Amerika'da var, Almanya'da var, Japonya'da var ama biz kolon kanserini %65 oranında engelleyebildik. Sonradan şunu fark ettik ki bazı polipleri biz göremiyormuşuz. Yani bazı polipleri görebilmek için onu büyütmek lazım. Özel ışıklarla boyamak lazımmış. Şimdi bu tip endoskoplarla çalışıyoruz ve yakalama oranımız çok daha yüksek. Evet. Özellikle bizim bu sistemler çıktıktan sonra şunu fark ettik. Eğer ki ailesinde kalın bağırsak kanseri varsa... ...eğer ki bir ailede bir kişide kalın bağırsak kanseri varsa... %25 ihtimali diğer bireylerde de olma ihtimali hı hı. var. Birinci derece akrabalarda. O zaman biraz evvel söylemiştik bir yaş çok önemli risk faktörü. Ee, 45 yaşından sonra tarama yaptırmalıyız çünkü polip görünme oranı artıyor. İkinci risk faktörü ailede kalın bağırsak kanserinin olması. Üçüncüsü obezite, kilo alımı. Yani aşırı kilonuz varsa kalın bağırsak kanseri için adaysınız. Bir sonraki risk faktörü de diyabetin olması. Şeker hastaları kalın varsa kanserine daha yatkındır. Bir sonraki risk faktörü de insülin direncinin olması. Kişi zayıf olabilir ama insülin direnci varsa bu da bir risk faktörüdür. Hani kişi kilolu da olabilir. Tabii aşırı kilo varsa insülin direnci daha fazla oluyor ama bazen hastamız bir geliyor fit gayet iyi. Bir ultrason yapıyorsunuz karaciğerde yağlanma var. İşte o kişilerde özellikle karaciğerde yağlanması olanlarda bağırsak polipleri ve kolon kanserinin görülme ihtimali daha yüksek. Ama başka bir şey daha var. E, menopoz, östrojen seviyesi hmm. de çok önemli. Bayanlarda özellikle e, menopoza girdikten sonra hmm. kalın bağırsak kanserinin görülme sıklığında artış oluyor. Bir başka faktör de genetik faktörler. Kalın bağırsak kanserinin %5'i e, genetik faktörlerden, polipozis sendromlarından kaynaklanır. Bunların otozomal geçişleri var, değişik genetik geçişleri var ama sonuçta yaklaşık 100 kalın bağırsak kanserinin 25'i aile bir geçiş gösterir. %5'i de genetik geçiş. Yani kalın bağırsak kanserinin %30'u kalıtsaldır. Onun için ailede polip veya kalın bağırsak kanseri varsa birinci ve ikinci derece akrabalar mutlaka tarama yaptırmalıdır. Uh -huh. Tabii başka risk faktörleri de var mı yiyecekle, içecekle ilgili? Evet, evet. beslenme şekli ilgili mi mesela mutlaka çünkü evet. kalın bağırsak ya? Yani. Evet kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey, coğrafi faktörler ve beslenme şekli de önemli. Şimdi Hı. Japonlarda kalın bağırsak kanseri az gözüküyor ama Japonları alıp siz Amerika'ya götürdüğünüz zaman kalın bağırsak kanserinde artış oluyor. Coğrafya demek ki burada önemli. Ee, bir, e, tabii, e, bir dakika ya, coğrafya ben şimdi madem aklıma takıldı <gülüyor> soracağım. Japon Amerika'ya götürdük. Riski arttı. Oradaki besleneceği şekil yüzünden mi? Aslında doğal faktörler, oradaki su, hava bunları hmm. da hesaba katılıyor. Coğrafya, Coğrafya kaderdir yani, diyoruz yani. Evet, <gülüyor> evet. Şimdi televizyonda orada şey şey şu var, şey. arada fast food bek çok tüketecek, lifsiz beslenecek. Ha, evet, yani beslenme Yete tabii, tabii. Ile aslında de var. kesinlikle öyle. Şimdi şu var. Ee, biz e, coğrafi faktörleri birinci madde olarak ayırmıştık. İkincisi beslenme e, bölümü geliyordu ama aslında iç içe olan bir şey. Evet. Japonların beslenme şekli çok farklı bizden. Çok farklı, Ve, çok çiğ şeyler tüketiyorlar hocam onlardan. E, kesinlikle ama şöyle bir şey var. Bizde olan bir diyet var. Akdeniz diyetinin benzeri var Okinawa diyeti. Hı. Biliyorsunuz onlarda ve o da çok sağlıklı bir diyettir Japonya'da. Bundan dolayı Japonya'da kolon kanseri az ama Japonları alıp Amerika'ya götürdüğünüz zaman oradaki pest food tarzı veya batı tamam, tipi yani beslenme beslenmeleri yaratıyor. Tabi. Ama buradaki en önemli şey batı tipi beslenmede yağ miktarı artıyor. Burada kısa zincirli yaz geride devreye Hı. giriyor. Bir ikincisi kırmızı et tüketimi artıyor. Kırmızı et ve eti özellikle ateşte pişirmek bir risk faktörüdür. Biz de mangalcıyız zaten. Evet <gülüyor> kesinlikle veya kebaplar <gülüyor> veya tabii biz çok lezzetli. O yüzden lezzetli işte mangalın yanında patates ama... kızartması değil evet. de Mesela sebze biraz daha iyi en azından. Yani orada bir miktar lifi belki kurdururuz. Hocam Tabii, lifi koymaktan lifi lazım. o etin pişme şekli de çok tehlikeli değil mi Tabii. mangal? Ete ateş değmez normalde hmm. pişme şeklinde. Hani Türkiye'de başka pişirme şekilleri de vardır. 8-10 saatte hmm. tandır yöntemleri de vardır. Ama ne olursa olsun ateşte pişmemeli, Haş, haşlama yapabilirsiniz. Ama zaten Akdeniz tipi diyette biliyorsunuz haftada bir kere veya iki haftada Tabii. bir kere kırmızı et yemeniz gerek. Hı -hı. şimdi tabi başka bir risk faktörü var yiyecek olaraktan hani, lif miktarını arttırmamız gerek kırmızı eti azaltacağız işlenmiş sucuk salam sosis onları azaltacağız ama lif miktarını arttıracağız lif e, bitkisel gıdaları arttıracağız Hı -hı. Yani ıspanak e, marul lahana karnabahar bun gibi veya bezelye veya mercimek gibi bunları arttırmak Hı -hı. zorundayız başka bir risk faktörü var e, alkol orta derecede alkol alımı bile %23 oranında Kalın bağırsak Aa. kanseri yapıyor. Orta hmm. derece alkol alımı. Bir başka faktör var sigara içimi. Sigara içmek de kalın bağırsak kanserini arttırıyor. Ama şöyle bir şey var. Alkolle beraber sigara içerseniz risk daha çok hmm. artıyor. Ee, tabii karbonhidrattan zenginde beslenmemek şeker lazım. Bunlarda, efendim? Şeker nerede burada? Direkt et, şeker şurada. Eğer ki hasta... Zaten diyabetikse kalın bağırsak kanseri daha sık gözüküyor onlarda. Hı hı. Yani şekerin yüksek olması bir risktir kalın bağırsak kanseri. Evet. Tüketimle ilgili karbonhidrat evet bir de Kar şekerli, rafine şekerli gıdalar. Yani onları mutlaka azaltacağız çünkü insülin direnci ve bunun gibi bazı etkenler üzerinden kalın bağırsak kanserini arttırıyor. Lifli gıda yani bol lifli sebze ve meyveler yiyeceğiz ama meyveyi de tabi belli bir oranda yiyoruz. Fakat sebzeyi ne olursa olsun... Arttırmamız gerek kalın bağırsak kanserinden korunmak için. Peki mutlaka biz bunları yaptık yani alkol almıyorsunuz, sigarayı azalttınız, lifli besleniyorsunuz. Yine kalın bağırsak kanseri olma ihtimaliniz var mı? Var genetik sebeplerden dolayı bir de diğer çevresel faktörler Peki, var. Peki mesela kolonoskopi de polip tespit evet. ettiniz ve o da kanserliydi. Evet. Mesela bir sonraki e, ya yani hayatında kanser kolon kanseri riski artıyor mu o kişinin? E, kesinlikle artıyor. Şimdi ee, polipleri biz ikiye ayırıyoruz. Ee, kansere dönüşebilen, non -ne. Bunlar neoplastik diye geçiyor. Bir de kansere dönüşmeyen. Kansere dönüşmeyen grupla çok ilgilenmiyoruz. Aslında çok riskli değil bizim için ama bu neoplastik olanları biz ikiye ayırıyoruz. Yani kansere dönüşebilen. Bunlardan bir tanesi klasik olanlar. İşte bu klasik olanlar ki biz onu endoskopla görebiliyoruz artık. 1-2 mm olanı bile. Ee, Özelliğini, yüzey yapısını tanıyoruz. Bu diyoruz ki tübüler. Bu tübüle veya biliyoruz. İşte bu. Üçlü grup kansere dönme oranı en yüksek olan gruptur. Bunlardan biri ise 1, 3, 5, 10 sene içinde kansere dönüş olabilir. Ya da eğer ki polip 1 santimetreden büyükse özellikle villöz polipse ve 2 santimetreden büyükse içinde en az %50 oranında kanser vardır. Yani biz aslında polibi yakaladığımız anda polibin içinde kanser olabilir. Evet biz onu yakaladık ve çıkarttık. Takibini nasıl yapacağız? Yani bir kişide polipi çıkardık ondan kurtulduk mu bir daha oluşmaz mı? Maalesef oluşuyor. Siz polipi çıkardıktan sonra her yıl yeni polip oluşma oranı en az %10'dur. Hmm. En az %10'dur. Peki kaç yılda bir yap yapılması Şimdi kolonoskopi. indeks kolonoskopi diyoruz. Eskiden derdik ki 45 yaşından sonra 5 yılda bir yaptırın. Daha sonra bu 2006 yılında değişti bir anda. Özellikle Amerika Beşik Devletleri'nde 50 yaş sınırı getirdi ve 10 senede bir. Bu çok büyük bir hataydı. Çok büyük bir hataydı. Müthiş 250 bin kişi de gereksiz yere kanser çıkmış oldu. Zaten çoğu davalar açıldı sonra Amerika'da. Daha sonra bu tabii geriye alındı. Özellikle zenciler işte 45 yaşına düşürdü ama işin doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar Türkiye'de 45 yaşından sonra 5 yılda bir yapılması. Ama öncelikle biz endos kolonoskopi yapıyoruz 45 yaşında. Ondan sonraki takipleri hangi aralıkla yapacağımızı o ilk kolonoskopiden sonra karar verdin. Bulgulara ediyordum. göre karar Tabii ediyorsun. o 5 yılda bir lafı aslında çok geçerli değil. Çünkü. Yani hiçbir şey çıkmazsa mesela diyelim ki 45'inde kolonoskopi yaptırdın. Evet. Ne polip gördün e, ne de başka bir sıkıntı tespit ettin. Mesela 5 evet. yıl sonra yapılması yeterli mi? Yeterli. Yani Ama diyelim ki polip tespit ettiniz. Özellikle. Kanser çıkmadı. Gerekirse Kanser tabii. <gülüyor> Şimdi eğer ki kanser çıkarsa zaten siz girdiniz biraz evet. evvel gördüğünüz gibi polip aslında görüntü polip ona biz onu rezeke ediyoruz. Patolojiye gönderiyoruz kanser. O zaman onun tarama sıklığı hemen değişiyor. Hemen biz 6 ay içinde bir daha kolonoskopi yapıyoruz ve özellikle ileri düzeyi yapıyoruz. Böyle büyüten tiplerden ve özel ışıklar ve arkasından yeni odak arıyoruz. Çünkü bir yerde kanser varsa kolonda aynı anda öbür uçta %6 oranla ikinci bir kanser hmm. vardır. Onun için eğer ki kanser çıkarsa sık taramalar yapıyoruz. 6. ay, 1. yıl ve ilk 5 yıl çok sık taramalar yapıyoruz. Evet. Ama kanser çıkmadı. Örneğin tübüler bir polip çıktı. 45 yaşında hasta. Ondan sonraki e, endoskopi ne zaman yapacağız? Bunun kriterleri var. 1, 1 santimetreden büyük mü? 3 taneden fazla mı? 3 tane de yine olabilir. İçinde high grade disprezi dediğimiz hücre bozulması var mı? Doku bozulması var mı? Eğer ki bunlar varsa takibimiz... 3 seneye, 2 seneye düşürebiliyoruz. Hatta eğer ki high grey ise bazen 6 ayda, 1 senede bir bunu yapabiliyoruz. Çıkarttığınız polibin özellikleri bizim için önemli. Bir sonraki taramaya ona göre karar veriyoruz, evet. özelliklerine göre. E, hocam taramadan bahsediyoruz. Peki çok güzel ama hiçbir şikayeti yok hastanın. Tarama yaparsa evet. yakalanıyor. Evet. Ama e, şikayetler yaptırmak ne olur Yaptırmak istemiyor mesela? tabii de. Evet yaptırmak Hiç istemiyor. Hiçbir şikayetim yok. Ben kolonoskopi yaptırmayayım. Yok yok. Evet. Daha aslında iyiyim diyor. Ee, polip şikayet <gülüyor> veriyor mu? Evet. Hiçbir Çok şikayet vermez. Kalın bağırsak kanseri bile işin açıkçası ilk hmm. başta hiçbir şikayet vermez. Biraz evvel gösterdiniz e, o kalın bağırsak kanseri hmm. vakası aslında normal tarama yaptığımız vakalardan tekiydi. Ve hatta tarama yaşının altındaydı ama ya. e, çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. E, kalın bağırsak kanseri varsa ne gibi sıkıntılar hmm. oluyor? Eğer ki tıkayıcıysa dışkı geçemeyeceği için oradan... O zaman geride birikme oluyor ve gerginlik oluyor. Kabızlık mı yani? <gülüyor> kabızlık oluyor ve dışkı oradan geçemeyince iyice şişkinlik oluyor, bulantı oluyor. Ama hmm. e, kabızlık burada çok önemli tabii. Bir de dışkıda kan ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü kanserin üzerindeki damarsal yapılar çok frajildir, kanamalar oluyor. <gülüyor> Makattan kanama çok geç varsa mı çok geliyor? geç oluyor tabii. Hmm. Biz onun için kanserin belirti vermesini beklemeden kolonoskopik tarama yaptırmalıyız. Tamam yaş 45 diyoruz ama Hı. eğer ki bir kişinin ailesinde kalın bağırsak kanseri var ve 40 yaşında ortaya çıkmış. 40 yaşında ailenizde bir bireyde kalın bağırsak kanseri varsa siz birinci derece akrabasıysanız 30 yaşında kolonoskopi yaptırmalısınız. Oo. 30. 35 yaşında bir akrabanız yakalandıysa siz 25 yaşında kolonoskopi yaptırmalısınız. Ama şöyle bir derdiniz var. Bunlar hiç belirti vermiyor ya. Sanırım Özellikle hava kirliliği, beslenme gibi faktörlerden ve bazı genetik faktörlerde olabilir ama son zamanlarda bizim en büyük sıkıntımız bu. Erken yaşlarda polip görüyoruz artık. Geçen hafta 29 yaşında bir bayanda gördük. Ondan önce 25 yaşında, 24 yaşında. Ondan önce komisyona, konseye 23 ve 27 yaşlarında iki tane bayanı kolon kanserinden dolayı konseye çıkarmak durumunda kaldık. Yani artık kanser yaşları çok erken yaşlar. Eskisi gibi değil. En ufak bir şipheniz varsa, risk faktörü varsa taramak lazım. En büyük risk faktörü ailevi risk faktörleri. Evet hocam sorularımız da varmış vaktimiz de daralıyor. Hemen izleyici Hı. sorusu alalım bir tane size. <gülüyor> İzleyicimiz diyor ki 60 yaşındayım tip 2 diyabet hastasıyım bağırsaklarımla ilgili sıkıntım var. 6 yıl önce hemoroidten de ameliyat oldum ne yapmalıyım? Şimdi buradaki bağırsakla ilgili sıkıntı nedir? Kabızlık mı, ishal mi? O yazılmamış ama muhtemelen hemoroid varsa hastamızın kabızlığı vardır. Ve hı hı. 6 yıl önce hemoroid operasyonu geçirmiş bir kişinin kabızlığını siz düzeltemezseniz hemoroid mutlaka nükseder. Ama bu ilgili hastamızın öncelikle endoskopik incelemesinin yapılması lazım. Endoskopik olaraktan girilip hemoriayet varsa biz hemoriayetleri yakalayıp Bantlayıp bırakıyoruz kendi halinde 10-13 gün sonra düşüyor. Yani ben de son 19 senedir hastalarımızı ameliyata vermek istedim. Hatta evre 4 hemoroidleri ama gerçekten bant ligasyonu ve lazerli metotlar hemoroidten kurtulmanızı sağlıyor. Yine burada doğrudan ameliyat olmanıza gerek yok. Önce endoskopi hmm. yapılmalı. Evet bir soru daha alalım. Evet izleyicimiz diyor ki 20 yaşında kızım sürekli kabızlık yaşıyor. İlaç kullandı ancak o ilaçlar bağırsak tembelliğine yol açtı. Doğru düzgün bir şey tüketmemesine rağmen günlük hayatında huzursuz oluyor. Ne yapmalıyız? Şimdi 20 yaşında bir hastamızda kabızlık var ve ilaç kullanıyorsa bunu araştırması lazım. Örneğin bir e, tiroid hormon bozukluğu var mı? Guatir bezinin araştırması lazım. Kalsiyum seviyesi nedir en başta onlara bakılması lazım. Yani altta yatan bir endokrin sebep var mı? Yani kan tetkikleri evet. yapılma. Arkasından e, kabızlığın iki tipi vardır. Hangi tipe e, uyduğuna e, anlayabilmek için bazı testler vardır. Mesela bir kapsül yuttururuz kalın bağırsakta o açılır ve röntgen çekeriz. Ne kadar bağırsakta birikmiş kapsül 3 gün veya 5 gün sonrasında? Hı. Yavaş transit mi ya da çıkış bozukluğu mu, dışkılama bozukluğu mu onu ayırt ederiz. Bir de manometri dediğimiz cihazlar vardır. Makata biz yerleştiririz o cihazları ve dışarı veya balon yerleştiririz. Dışarıya atıp atmadığına bakarız. Bunlara özel kabızlık testleri denir. 20 yaşında bir kişi de bu derece kabızlık varsa... Mutlaka özel kabızlık testlerinden yapılması gerek. Yani bunun evet. mutlaka incelenmesi gerekir çünkü hani Tabii. 20 yaşta çok beklediğimiz bir şey değil aslında kabızlık. Tabii. Ya hakikaten beslenme şeklini gözden geçirmek gerekir ya da altta bir hastalık mı var? a hani nörojenik bir şey midir? Bağırsakları ilgilendiren bir şey midir? Bakmak gerekir Tabii, burada. Beyinden bile kaynaklanabilir. Tabii. Yani hmm. bazı MS hastaları ilk başta biliyorsunuz kabız evet. olarak başvuruyor. Yine omurga hastalıkları, endokrin hastalıklar birçok hastalık bunu yapabiliyor. Bir de 20 yaşında bir hastada böyle bir durum varsa işin açıkçası yerinde bir hemoroid olur, makatta çatlak olur ve bağırsağın iç kısmının dışarıya sarkması olur, prolapsus olur. Bir de kalın bağırsağın son kısmında cepleşme olur, baloncuklaşma olur ve dışkı oraya girer. Çıkamaz dışarıya doğru. Hı hı. Bunlar oluşmadan müdahale edip nedeni alttaki yatan nedeni bulup arkasından tedavisini yapmak gerekecek. Evet hocam çok önemli konulara parmak bastık aslında. Özellikle kalın bağırsakla ilgili kontrolleri çok ihmal ediyoruz. Ve hiçbir şikayet olmadan da evet. e, görülebiliyor polipler dediniz. Teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için süremizi doldurduk. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz tamam, ayaklarınızda. Ben asla. teşekkür ederim. <gülüyor> Biz evet de. sevgili izleyiciler programı da bitirdik. Çok sorularımız geldi ama yine Orhan hocayı yine ağırlarız stüdyomuzda. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz yarın yeniden burada olacağız. Hoşçakalın. Yarın yine buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.